Haz ve gerçeklik ilkelerinden veya yaşam ve ölüm içgüdülerinden yani Eros veya Thanos'tan bahsetsek de birçok insan bunlara katılmayabilir. Bu noktalara karşı çıkabilirler. Hoşçakalın, görüşmek üzere.